ve başka her alanla ilgili teknolojik yardımlara da kapımızı açmamız lazım. Yeterince yeterince açacağız. Yeterince yardım alacağız ama yeterince de almayacağız. Mesela hemen ilişkilere bir direksiyon kuralım. Yani bütün gün karı koca çalışıyorlar ama akşam eve gelince erkek bazı erkekleri tenzi ediyoruz yardımseverler. Biz bir sürü erkek var. Hani onları alkışlıyorum bu arada.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 Aa, akıl olarak daha hızlı, daha farkında düşünmesi de var. Ee, tamam. Biraz da oradan da kadınlar o yardımı.